Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca'nız Seymeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar bilgi sarmal AYT Matematik Branş Denemeleri 15'li denemelerin bugün sizlerle birlikte 12.sini çözüyoruz sevgili arkadaşlarım 12. denemeyle beraber artık geriye 3 tane denememiz kalıyor onları da seri bir şekilde biliyorsunuz her gün bir tane yayınlıyoruz seri bir şekilde yayınlayacağız arkadaşlar ve denemeyi sonlandıracağız Hazırsanız bunda da çok vakit kaybetmeyelim ve gelin birlikte çözmeye başlayalım bu güzel denemeyi. Hadi bakalım. Evet şöyle ilk sorumuza bir göz atalım bakalım. Neler diyor ilk soruda? Ardışık 4 tane tek tam sayının toplamı m. Ardışık 4 tane çift tam sayının toplamı da nedir? E bu 8 sayıdan en küçük tek tam sayı ile en küçük çift tam sayının toplamı x olduğuna göre m artı n toplamının x türünden eşiti soruluyor bize. Şimdi... Bu 4 tanesinin toplamı m ya. m bölü 4'lerle 4 tanesinin toplamı ne olduğu için m bölü 4'lerle uğraşacağım sıkça. Bakın arkadaşlar. Ben m bölü 4 eksi 1. Bu en küçük ikinci sayı olursa m bölü 4 eksi 3 de en küçük sayı olur. Aralarında 2'şer fark oluyordu. Bu tek sayıların. m bölü 4 artı 1 olur. Bir diğeri öteki de m bölü 4 artı 3 olur arkadaşlar. Toplarsanız her birinin m geldiğini görürsünüz. Daha sonrasında aynı mantalite ile 4 tane çift sayıyı da bu şekilde n bölü 4 eksi 3, n bölü 4 eksi 1, n bölü 4 artı 1 ve n bölü 4 artı 3 biçimde yazarsanız ve toplarsanız bunların da toplamı bize n'yi verecektir. Şimdi şununla şunun toplamı neymiş arkadaşlar ee, x'miş e toplarsanız m artı n bölü 4 eksi 6 eşittir x geliyormuş. O halde bize m artı ne sorulmuştu? m artı n bölü 4 dedim eşittir x artı 6. 4'ü de karşıya çarpım olarak gönderirseniz m artı n'nin 4x artı 24'ten başkası olmadığını görürsünüz. Doğru cevabımız d seçeneği olacaktı. Evet ilk soruyu böylelikle çözdük kazasız belasız geçtik 2'ye. Ne demiş soruda? En pozitif bir tam sayı. 3n-10, 6n-13, 5n-13 sayılarının üçü de asal sayıymış. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıymış? Burada neyi aramak yerine her birini toplarsak bakın. 3n, 6n daha, 9n, 14n yaptı. 14n, eksi 10, eksi 13, eksi 13 daha da eksi 36 yapar arkadaşlar. Ki 14 çift, 36 da çift. Artık ben bu sayının bir çift sayıya eşit olması gerektiğini görebilirim. Şimdi bunların her biri asaldı ve bu asalların toplamı da çift sayıymış. Böylelikle artık şunu söyleyebilirim ki bunlardan bir tanesi. Kesinlikle ikidir. Çift olan tek asal sayı Çünkü hatta en küçüğü de şu an bakıyoruz şu gibi duruyor. Mesela ben buna çift, buna tek, buna tek dersem. Ancak bu şekilde toplandığı takdirde çift bir sayıya eşit olacaktır bu. Çift olan asal sayıda iki olduğu için. Gelin 3N-10'u 2'ye eşitleyelim. Buradan 3N'ye eşittir 12 ve n eşittir kaç gelir? 4'ün ta kendisi. Ve N4 ise bakın burası kaç oluyordu? 2. N4 ise burası 24 13'ten 11 gelir. 20 13'ten de 7 gelir. Bakın hepsi asal oldu. Mükemmel. E diyor ki hangisi asal sayı değildir? N4 ise bakın burası 2'ye eşittir. 2 asaldır. Bakın burası 5'e eşittir 5 asaldır. Burası 7'dir 7 asaldır. Burası 3'e eşittir 3 de asaldır ama 4 tabii ki asal değil doğru cevap C seçeneği olacaktı. Devam edelim o 3. soruyla. Bir evde kullanılan ve birinci gün A ile B noktaları arasındaki mesafenin 5 cm'lik kısmı boş olup yani şurası boş arkadaşlar. X kare artı 2 santimetrelik kısmı suyla dolu olan bir damacana da suyun yüksekliğinde her gün 2 santimlik bir azalma olmuş. Ve 11. günün sonunda damacana da 3-2 santimetre yüksekliğinde su kalmış. Bakın normal şartlar altında bu damacananın yüksekliği x kare artı 7'dir bu cepte. 11. güne bakıyoruz. Şimdi 1. günü saymayalım o zaten azalmış. Her gün 2-2 azaldığına göre toplam 10 gün boyunca 2-2 azalır. Ve buradaki boş kısım sevgili arkadaşlarım 20 daha azalacaktır. Bakın 20 daha azalacak. Zaten burada 5 santimetrelik bir boşluk var. Demek ki burası da 25 santimetre olacak. O halde bu damacananın yüksekliği de 3x artı 25. Bakın ikisi de aynı damacana. Sadece bir tanesi birinci günkü görseli, diğeri 11. günkü görseli. O halde bunlar birbirine eşittir. Yani x kare artı 7 eşittir. 3x artı 25 diyeceğiz. Buradan x kare eksi 3x eksi 18 eşittir 0 diyeceğim x'e x ve x'e 6'ya artı 3 diye açarsanız x'in 6 gelmesi gerektiğini x'in 3 olamayacağını anlarız. Neden 3 olamaz? Çünkü bazı uzunluklar x cinsinden verilmiş uzunluk negatif olamaz. O halde x'e 6 bulduğumuza göre a ile b noktalar arasındaki uzaklık ne kadardır diye sorulmuş. Yani bu da macaranın yüksekliği. x 6 ise şurada yerine yazarsınız 6'nın karesi 36 ben buna 7 ekledim ve sonucun 43 olması gerektiğini buldum. Doğru cevap c seçeneği olacaktı deriz. Üçüncü soruyu da çözdük ve böylelikle ilk sayfanın sonuna geldik. İlk sayfada üç tane soru vardı bu denemede ve devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. İkinci sayfada dördüncü soruyla. Çok da güzel bir soru. Eğer sınavda karşınıza EPOP ekoktan bir soru çıkarsa bu şekilde çıkacağını söyleyebilirim. A ve B sıfırdan farklı pozitif tam sayılar olmak üzere A ile B'nin EKOK'u 6 çarpı A çarpı B'nin kare köküne de eşitmiş. Şimdi normal şartlar altında şöyle bir eşitlik olması gerektiğini biliyoruz Biz A ile B'nin çarpımı bu sayıların ekokları ile eboplarının çarpımı olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi arkadaşlarım a çarpı b diyorum o halde, bunun ekoku nasıl verilmiş? Karikök içerisinde 6 çarpı a çarpı b diye verilmiş. O zaman bu ebop da gençler a çarpı b bölü 6 olsun ki, ben bunları çarparsam içlerini çarpıyorum bakın tek kök içerisinde a b'nin karesi yapar, 6 ile da 1 bölü 6'nın çarpımı birbirini götürür bir gelir ve bunun da karekökü zaten a çarpı b'ye eşit olmak zorundadır. Demek ki arkadaşlar benim ebobum bu olarak verilmiş ya um bu olarak verilmiş. Ebob da o halde budur. A çarpı B bölü 6'nın kareköküdür. Pekala. Tabii bu karekök şöyle karekök yani 6'yı da kapsıyor. Pekala. birinci öncüde bakalım. A 12'dir, B 24'tür denilmiş. Bakalım sağlıyor mu? 12 ile 24'ün ekoku 24'tür. Acaba 24 eşit mi ki? Kare içerisinde 6 çarpı 12 çarpı 24'e. Acaba eşit mi diye bakalım. Şimdi şunun içinde bir 6 var. 2 kere 6. Şu 6 ile bu 6'yı dışarı çıkardım. 6 yaptı. Burada 2 kaldı. 2 kere 24 48'dir. 48 de sevgili arkadaşlarım 4 kök 3'dür. Çarpı 4 kök 3. Bakın ne geldi? 24 4 kök 3'tür, aynen. 24 kök 3 geldi. Yani 24'e eşit değil. O halde birinci öncül patladı. İkiye bakıyoruz. Ekok'un eboba bölümü 6'dır demiş. Şimdi ekok bize 6 çarpı a çarpı b olarak verilmişti. Ebo bu da biz kendimiz a çarpı b bölü 6 olarak bulduk. Ben bunu tek kök içerisinde 6 ab bölü ab bölü 6 biçiminde tabi ki yazabilirim. Burada a çarpı b'ler gider. 6'yı da ters yerip çarparsak kök içinde 36 gelir ki bu da 6'dır. Bakın bize ne demiş 6'dır. O halde bu da doğrudur. Üçüncü öncüde de zaten bizim bulduğumuz ifade var bakın. EBOB A çarpı B bölü altının kare küküdür. Bu zaten doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Beşinci soruyla. Sıfırdan farklı A, B ve C gerçel sayıları için Bakın bu eşitlikler verilmiş. Buna göre üç tane öncülü Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi burada A bölü B'nin mutlak değeri dışarı 2C diye çıkabildiğine göre demek ki C pozitifmiş. Bu kesin. Bir de doğru. Bakın bu eksi A diye çıkmış. Demek ki eksi A. Pozitifmiş yani A Negatifmiş arkadaşlar Daha sonrasında buraya bakıyorsunuz Eksi 3B diye çıkmış demek ki eksi 3B Pozitifmiş o halde 3B Negatif yani B negatifmiş Sevgili arkadaşlar A ve B'nin negatif olduğunu Biliyoruz o halde A ile B'nin çarpımı da tabii ki pozitiftir A çarpı B çarpı C 6'dır denilmiş Bir de şimdi buna bakalım Şimdi öncelikle ben Şunları sevgili arkadaşlarım Eğer çarparsam Mutlak değer içerisinde A bölü B çarpı mutlak değer içerisinde b bölü c, çarpı mutlak değer içerisinde c bölü a. Bunlar çarpılırsa tek mutlak değerin içerisinde a bölü b çarpı b bölü c çarpı c bölü a yazılır. Ve c'ler, b'ler ve a'lar birbirini götürünce burada sadece 1 kalır. Demek ki bu 1'e eşit. Ve sevgili arkadaşlar aslında bakarsanız şunları çarptık biz. Yani eksi ile eksinin çarpımı artı yaptığına göre artık 6 çarpı a çarpı b çarpı c diyebilirim. Bakın 6 çarpı A çarpı B çarpı C eşittir 1'miş. O zaman A çarpı B çarpı C eşittir 1 bölü 6'dır diyebilirim. Ama bana öncül ne demiş? 6'dır demiş. Yanlış söylemiş. 1 bölü 6 olacaktı. O halde 3. öncül gittiğine göre cevabımız 1 ve 2 diyebiliriz. Devam ediyorum. Altıncı sorumla. Aşağıdaki kutuların içerisinde kök 3, kök 5, kök 12, kök 15 ve kök 20 sayıları her bir kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A rasyonel sayı oluyormuş. Şimdi kök 3, kök 3 zaten. Kök 5 de kök 5. Kök 12 2 kök 3'tür. Kök 15, kök 3 çarpı kök 5'tir ve kök 20 de 2 kök 5'tir arkadaşlar. Burada şu ikisi çarpılmış, burada da bu ikisi çarpılmış ve sonucun rasyonel çıkması gerektiği söyleniyor. O zaman ben şu kutuların içerisine birincilerin içerisine kök ile iki kök üçlüyü yerleştiririm ki çarpımları böylelikle rasyonel olur. Buraya da şu ikincisine de iki kök beşte kök beşi yerleştiririm böylelikle kök beşlerin çarpımı da bize rasyonel verir. Açıkta kalan da kök üç çarpı kök beş yani kök on beş olur arkadaşlar. Burada yazılmayan sayı kök on beştir. Cevapta D şıkkıdır. Devam edelim yediyle. Birbirine eş doğru parçaları kullanılarak aşağıdaki gibi bir desen elde edilmiş ve oluşan kapalı bölgelerin içleri aşağıdaki gibi boyanmıştır. Bu desende toplam 10 tane mavi renge boyalı bölge oluşturulduğuna göre en az kaç adet doğru parçası kullanılmıştır diye soruluyor. Şimdi en az 7'ne göre sonuncusunda döngüyü tamamlamamamız gerekiyor. Ee, bunu anlamamız lazım. Şimdi nasıl başlamış? Bakın şu harekette başlamış. Ve bu hareket başka nerede var? Şurada var. Şimdi o halde ben diyorum ki ben diyorum ki şurayı bir silelim bakın şimdi yeni harekete nasıl başlamış şu var daha sonrasında yeni harekette şu var arkadaşlar ondan sonra yine yeni hareket için bakın şunu da çizeriz çünkü buradakinin aynısıdır dikkat edin daha sonrasında şu var şimdi döngüyü tamamlayacağım şu var şu var şu ve şu. Başka yok çünkü yenisine başlarsam yeni döngüye başlamış olacağım arkadaşlar. Aynı hareketleri tekrardan yapmaya başlamış olacağım yenisine başlarsam eğer. Şimdi o halde bakın 1, 2, 3, 4 tane yatay çizgi attık. 1, 2, 3, 4 tane dikey attık. 8 tane doğru kullandık. Şimdi ilk 9 tanesinde kesinlikle 8 çarpı 9'dan 72 tane doğru parçası kullanılır sonuncusuna gelelim varsayalım ki şurası sonuncusu olsun yani şu dokuzuncu e, karemiz olsun bizim boyalı bölgemiz olsun şimdi dokuzdan sonra devam edelim e, şu döngü buralarda bitmişti kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi bakın şu karenin oluşması için bir iki üç dört ve şunu da kullanmam lazım ki burası kapansın ve bir bölge oluşsun yani toplamda beş tane daha benim çizgi atmam lazım 72 artı 5'ten toplam en az 77 tane benim bu doğru parçalarına ihtiyacım var. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamdaki 8. 8. soruyla. A ve B birbirinden farklı birer tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde y FX fonksiyonu bu biçimde tanımlanmış. Ve fx'in sıfırdan büyük veya eşit eşitsizliğinin çözüm kümesinde bulunan tam sayıların toplamı 3 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı soruluyor. Şimdi ben bunu bir eksi parantezin alırsam x kare daha sonrasında eksi x çarpı a artı b diyorum e, ve artı a kere b diyorum arkadaşlar e, bu fx'miş şimdi bunun sıfırdan büyük veya eşit olduğu durumları incelerken de kökleri bulmamız gerekiyor ki zaten dikkat edin bakın x'e x burayı da eksi a'ya eksi b yazarsanız toplamları eksi a eksi b'yi çarpımları a kere b'yi veriyor yani benim köklerim burada a ve b'ymiş o halde küçük olan köke a büyük olan köke b diyelim Fark etmez hangisini dediniz bu arada. Daha sonrasında kök tablomuzu da şu şekilde oluşturalım arkadaşlar. Ne ile başlıyoruz? Eksi ile. Eksi ile başladım. Eksi. E, burası arkadaşlarım içi kapalı kökler bunlar. Artı ve eksi dedik. Daha sonra bizden istenen yerde sıfırdan büyük veya eşit bölge olduğu için şurasıdır. Şimdi tabi e, burası ama. Diyor ki bize çözüm kümesinde bulunan tam sayıların toplamı 3'müş. Şimdi burada A ve B'ye değerler atayacağız. Ve bu değerlere göre. A'dan B'ye kadar olan tam sayıların toplamı A ve B'de dahil olmak üzere 3 olacak. Bunlar nasıl olur arkadaşlar? Mesela direkt şöyle diyebiliriz. Ee, ilk akla gelen bu 1 bu 2 olabilir. Böylelikle 1 ile 2'nin toplamı 3 yapar. Veyahut bu 0'dır bu 2'dir. Arada bir de 1 kalır. 0 1 2'nin toplamı 3'dür. Ee, veya sevgili arkadaşlarım bu 2'dir. Arada eksi 1 kalır. 0 kalır. 1 kalır. 2 kalır. Bu da 3'tür Böylelikle bunları toplarsanız bakın yine 3 gelecektir. Başka da bir yöntem Elde edemeyiz. O halde A artı B toplamının alabileceği değerli farklı değerlerin toplamı sorulmuştu. 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. 0 ile 2'nin toplamı 2'dir. Eksi 2 ile 3'ün toplamı 1'dir. İşte bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevabımız 6 olacaktı. Yani cevap D şıkkında verilmiş sevgili gençler. Evet geçtim 9'a. 9 çok beğendiğim bir soru. ÖSYM'de karşınıza çıkarsa ee, SML Hoca demişti dersiniz. Dik koordinat düzleminde yeştir x doğrusuyla yeştir fx fonksiyonunun grafiği şekildeki gibi verilmiş. A'ya sıfır noktası yani şurası noktasından başlayıp oklarla gösterilen ve birbirini dik kesen siyah renkli yollar takip edilerek. A'ya c noktası yani şuraya ulaşıldığında c sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi küçük c soruluyor. Bakın arkadaşlar a'yı ben burada yerine yazarsam şurası benim fa değerim olacaktır. E burası fa ise bu da yeştir x doğrusu ya apsisleri, ordinatlarına eşit. Bakın burası fa ise hop aşağı doğru indim. Burası da fa olmak zorunda. Şimdi burası fa ise buranın görüntüsü de yani şurası f, f altındaki görüntüsü f fa'dır. Ve doğal olarak bunu kırmızıya doğru çekersem yeştir x'e göre burası da yine f içerisinde fa'dır. Ve daha sonrasında bunun bu sefer f altındaki görüntüsüne bakarsam e bu da f içerisinde f fa olacaktır. Ve zaten bu da bize c noktasının ordinatı olan küçük c'yi verir. Yani f içerisinde f içerisinde fa olacaktı. Yani cevabımız d seçeneği olur diyebiliriz. Gerçekten şık bir soruydu. Devam edelim 10. On, sorumuzda. Dik koordinat düzleminde f ve g parabollerinin x ekseni üzerinde bulunan eksi 0 ve 8'e 0 noktalarında aşağıdaki gibi kesişmekteler. Yani bunlar kökleriymiş arkadaşlar. Bu parabollerin tepe noktaları sırasıyla t1 ve t2'dir. Şimdi o zaman şöyle diyelim fx parabolümüz hatta önce gx parabolünü yazayım ben size. Gx parabolümüz varsayalım ki a çarpı köklerimiz eksi 2 ve artı 8 olduğu için x artı 2 çarpı x 8, e 8 diyelim. fx parabolümüz de sevgili arkadaşlarım b çarpı x artı 2 çarpı x 8, e 8. Köklerimiz aynı olduğu için sadece burada a ve b değişkenlik gösteriyor farkı da bunlar yaratıyor zaten. Şimdi bunların tepe noktası eksi 2 ile 8'i toplayıp 2'ye bölersiniz. 3 absisli noktadır. 8 eksi 2 bölü 2'den sevgili arkadaşlarım 6 bölü 2 3 gelir. 3 bunların tepe noktalarının apsisleridir 3'ü yerine yazarsanız gx'in tepe noktası sevgili arkadaşlarım g 3'tür Ve bu da bakın şurada yerine yazdığınız 5 burada yerine yazdığınız eksi 5 geldi. Yani eksi 25 a Daha sonrasında f3 de sevgili arkadaşlarım Yine bu da eksi 25 B'dir bu sefer. E şimdi G3 şurası F3 de burası. Bundan bu çıktığı zaman 50 birim oluyormuş. Yani eksi 25 parantezinde A eksi B eşittir. 50 ise A eksi B. Demek ki burada eksi 2 bu cepte. Şimdi gelin şuna bakalım. Bize diyor ki C ile D noktaları arasındaki uzaklık yani şurası. Yani diyor ki burası G0 hocam. E hocam burası da F0. G sıfırdan F sıfırı bir çıkar diyor. G sıfır ne, nedir arkadaşlarım? Yerine yazarsanız. A çarpı 2 çarpı eksi 8'dir. E, F sıfırda yerine yazarsanız. B çarpı 2 çarpı eksi 8'dir. Yani G sıfır eksi 16 A iken. E, F sıfırda eksi 16 B'dir arkadaşlar. Bundan bunu çıkarırsak eğer biz. Eksi 16 e, A ve artı 16 B yapar. E, siz gidip bunun eksi 16 parantezini alırsanız eğer. A ve eksi B olur A eksi B'nin de iki, eksi 2 olduğunu biliyorduk Bakın burası eksi 2 ise Eksi 2 kere eksi 16 bize 32'yi verir Demek ki bu fark 32'ymiş Doğru cevabımız da C seçeneğinde verilmiş deriz Güzel devam 11. soru Mantık sorusu şu önerme yanlışmış e Bu yanlışsa demek ki burası 1 Burası 0 olacak Bu 0 ise burası 1 burası 0 olacak P'nin değili 1 ise P0'dır Q'nun değili 1 ise Q0'dır R'nin değili 0 ise R1'dir Şimdi mutlak değer A, A'dır ifadesi yanlışsa demek ki mutlak değer A, A değil, eksi A'dır. Mutlak değer B birden büyükse demek ki mutlak değer B birden büyük değil, birden küçük veya eşittir. R önermesi doğruydu. O halde C artı 1'in mutlak değeri gerçekten 3'müş. Şimdi arkadaşlar mutlak değer A, eksi A ise tabii ki A ne olmak zorundadır? A sıfırdan küçük olmalıdır, sıfırdan farklı dediğine göre. E mutlak değer B birden küçük veya eşitse demek ki B değerimiz bizim. 1 ile -1 aralığında olmak zorunda. C 1 de 3 ise C artı 1 remote'luk değeri 3 ise C artı 1 ya 3'tür ya da -3'tür diyeceğiz. Buradan C ya 2 gelir ya da -4 gelir. ABC'nin toplamının en büyük değeri sorulduğuna göre ben tabii ki C'yi 2 seçmek zorundayım. B'nin maksimum değeri burada 1'dir. 1 seçerim. Anında burada maksimum tam sayı değeri eksi 1 olduğu için eksi 1'i seçerim. Bunların toplamı da bize neyi verir? 2'yi verir. Şunlar birbirini götüreceği için doğru cevabı da E şıkkı diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet çok tatlı ve çok güzel sorular. Bence tam olarak ÖSYM ayarında. Hani bunu yayını övmek için bu soruları çözüyorum. Yayını övelim diye söylemiyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda e, sınava yakın sorular olduğunu net bir şekilde kabul edebilirim. <gülüyor> x kare artı delta x artı 1 eksi delta eşit 0. ikinci dereceden denkleminin diskriminantı deltadır demiş. Diskriminantı nasıl buluyordum? b kare eksi 4 ac ile. E bunun b'si delta olduğu için delta kare eksi 4 çarpı a'sı 1 ve c'si de 1 eksi delta. İşte sevgili arkadaşlar bu deltaya eşitmiş. E şimdi bakın delta kare eksi 4 artı 4 delta eşittir delta dersem düzenliyorum. Delta kare bunu bu tarafa attım artı 3 delta ve eksi 4 eşittir 0'ı yazdım. Delta'ya delta diye açtım. Burayı da artı 4'e eksi 1 diye açtım. Delta bir eksi 4 oldu. Delta bir de 1 oldu. Ne demiş? Delta'nın alabileceği farklı değerler. Yani hangileri? Eksi 4 ve 1. İşte bunları kök olarak kabul eden ikinci dereceden denklemi yaz demiş. E bunların kökler toplamı eksi 4 ile 1'in toplamından eksi 3 yapar. Bu t'dir. Kökler toplamı. Eksi 4 ile 1'in çarpımı eksi 4'tür ki bu da kökler çarpımı yapar ç'tür. Şey. Nasıl yazıyordum? x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır biçimde yazıyordum. O halde x kare artı 3x eksi 4 eşittir sıfır benim denklemim olur arkadaşlar. Bu da b seçeneğinde verilmiştir deriz. Güzel. 12. soruyu çözdük. Devam ediyorum 13. soruyla. m ve n tam sayılar olmak üzere. px verilmiş qx verilmiş. Bu polinomlar için p2 sıfırdır diyor. q2 de sıfırdan farklıdır diyor qx polinomunun kökü aynı zamanda px polinomunun da kökü olduğuna göre m kere n kaçtır şimdi qx polinomunun kökü nedir bunu sıfıra eşit derseniz x eşittir 2m'dir bu 2m bunun da köküymüş şimdi bunun kökü de bakın p2 sıfır olduğu için bir kökü 2 diğer kökü oldu 2m İkisini toplarsanız 2m ile 2'nin toplamı kökler toplamından eksi b bölü a'dan m'ye eşit olacaktır m ise buradan eksi 2'nin ta kendisini verecektir m eksi o zaman bunun bir kökü 2 iken Diğer kökünün eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Burada kökler çarpımından 8'i yakalarız. Kökler çarpımı ne artı 1 olduğu için demek ki ne artı 1 eksi 8'miş. O halde ne kaçmış? Eksi 9. M'yi kaç bulmuştuk? Eksi 2 bulmuştuk. Bizden ne isteniyor? M ile neyi çarp diyor. Bu ikisini çarparsanız 18'i bulursunuz. Cevap ise A seçeneğidir sevgili gençler. 13. soruyu da çözdük. Geçtik 14'e. Dikkatli dinliyoruz eğer çözemediysek. Şekil 1'de kenar uzunlukları x artı 2'ye 8x artı 15 olan bu dikdörtgen şerit katlanıyor arkadaşlar şekilde gösterildiği gibi. Şekil 2'de verilen mavi boyalı bölgenin bir yüzünün alanını birim kare türünden veren cebirsel ifade ise px'miş. Bize px artı 2 polinomunun sabit terimi sorulduğuna göre sabit terim sorulunca 0 yazıyorduk. Nerede? Burada. O halde ne soruluyor bize? p2 soruluyor dedik. Şimdi bakın burada nasıl katlamış buna bir bakalım. Öncelikle şurası x artı 2 bakın burası x artı 2 demek ki burası x artı 2. E burası da arkadaşlarım ikiz kenar üçgen olacağı için burası da x artı 2'dir. Nereden katlanmış bakın şunun uzantısı şudur. Demek ki x artı 2 ve x artı 3 kadarı katlanmış yani 2x artı 5 kadarı katlanmış. Diğer taraftan da 2x artı 5 katlandığına göre toplam 4x artı 10 kadarı katlandı. Ne kadardı 8x artı 15'ti. Gelin 8x artı 15'ten. 4x artı şöyle yapalım 4x artı 10'unu çıkaralım buradan ne gelir 4x artı 5 gelir yani bakın burası 4x artı 5'miş şimdi gelin mavi bölgenin alanını oluşturalım şu kısım hemen gösteriyorum şurası x artı 2 idi o, o halde px eşittir x artı 2 çarpı 4x artı 5 biliyorsunuz mavi bölgenin alanı bize px polinomunu veriyordu bizden istenen de p2 idi o halde yerine yazalım p2 eşittir 2 artı 2'den 4 2 kere 4, 8 artı 5'ten 13 gelir. 4 kere 13 13'de bize 52'yi verir arkadaşlar. Doğru cevabımız ise A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam. 15. soru. 9A sınıfının matematik öğretmeni e, tahtaya Ali'yi kaldırıp 3'ten başlayarak 3'ün katı olan ardışık pozitif tam sayılardan istediği kadarını kullanarak bir A kümesi oluşturmasını istiyor. Daha sonrasında Ali yazma işini bitirdikten sonra öğretmenin Melisa'yı tahtaya kaldırıyor ve aynı işlemi 4 işin yapmasını istiyor. Ali'nin yazdığı küme ile Melisa'nın yazdığı kümenin kesişimlerinin eleman sayısı 4'müş. Şimdi hem 3'ün hem 4'ün katı olan demek ki sayıları düşüneceğiz. 4 tane de ortak elemanı varmış bunların. A-B'nin eleman sayısı en küçük değer kaçtır diye sorulmuş. Bakın A kümesi için ve B kümesi için. Diyorum ki bunlar dördüncü ortak elemanı yazdıktan sonra başka eleman yazmamış olsunlar diyelim. Yani o zaman Ali 3'ten başlayıp 6, 9 diye devam ederken son yazdığı eleman bakın 4 tane ortak kat istiyoruz. 12, 24, 36, 48 demek ki son yazdıkları e e değere biz 48 diyeceğiz. Bu da 48 12 diye giderken son yazdıkları son yazdığı değer 48'dir. Şimdi Ali'nin toplamda kümesinin eleman sayısı 48/3'ten 16'dır. 48 bölü 4'ten 12'dir Melisa'nın elema, kümesinde eleman sayısı. Şimdi şu Ali'nin yazdığı küme, şurada Melisa'nın yazdığı küme dersek Ali'nin yazdığı küme A'ydı, Melisa'nın yazdığı küme idi. Bakın arkadaşlar kesişimlerinde biz 4 eleman olduğunu biliyoruz. Ali'nin kümesi 16 elemanlı ise buraya 12, Melisa'nın kümesi 12 elemanlı ise buraya 8 kalır. Bizden istenen ise A-B'nin eleman sayısı o halde orası da burası olduğu için cevabımız 12'dir diyebiliriz günün rahatlığıyla. 15. sorumuzu çözdük, bu sayfayı da bitirdik. Bakalım 4 sayfamı bitirdik, aynen 4. sayfayı da bitirdik. Geçiyoruz 5. sayfamıza yani 16. soruya. Z diyor tam sayılar kümesi olmak üzere A kümesi A kümesi hemen yazıyorum arkadaşlar. A kümesi Şuradaki elemanların küpüymüş yani eksi birin küpü eksi bir sıfırın küpü sıfır birin küpü bir ikinin küpü sekiz a kümesi bu b kümesi ise şuradaki elemanların iki, katıları, iki katlarının bir fazlası yani eksi üç olur eksi birin iki katının bir fazlası eksi bir olur sonra bir gelir demek ki tek sayılar oluyor bakın üç gelir beş gelir ve üçü yerine yazarsanız yedi gelir demek ki arkadaşlar b kümesi de bu Öncüllere bakalım. A kartezyen yani çarpım B'nin eleman sayısı 24'tür. Burada 4 eleman, burada 6 eleman olduğu için 4 kere 6'dan 24'tür ifadesi doğrudur. A kesişim B kümesinin eleman sayısı 2'dir demiş. Bakın bir eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1 başka da ortak eleman olmadığı için 2'dir. Yani bu da doğru. A fark B kümesinin eleman sayısı 2'dir denilmiş. A fark B'de de zaten 0 ve 8 kalıyor. Yani 2'dir ifadesi burada da doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. Devam 17. soru. Yukarıda fx parabolinin grafiği verilmiş. fx artı 2 parabolünün tepe noktası. Şimdi bunun tepe noktası burası ya. fx artı 2 demek fonksiyonu 2 birim sola kaydır demek. Sola kaydırırsam burası olur. Burası a'ymış. fx eksi 2 diyorsa işte o zaman da 2 birim aşağı kaydıracağız. Bunu 2 birim aşağı kaydırırsak burası b oluyormuş. fx artı 2 yani diyor ki sağa kaydır bir de aşağı indir diyor. Sağa kaydırdım a aşağı indirdim. Orası da orijin oluyor c. İşte bunları köşe kabul eden üçgenin alanı sorulmuş arkadaşlar bize. E bu üçgenlik üçgendir zaten 2 çarpı 2 bölü 2'den alanımız 2'dir. Yani cevap B şıkkıdır deriz. Devam ediyorum 18. soruyla A ve B gerçek sayı olmak üzere. Fx B çarpı A üzeri x. Bakın üstel fonksiyon ve bu fonksiyon neymiş azalan. Şimdi bu üstel fonksiyonun azalan olabilmesi için gençler biliyorsunuz A üzeri x fonksiyonu için konuşalım. Eğer burada a birden büyükse fonksiyon artan oluyordu üstel fonksiyonlarda, 0 ile 1 arasında ise azalan oluyordu. Şimdi gençler bunu şu şekilde düşüneceğim. Eğer ki bunun baş katsayısı baş katsayısı pozitifse, şu durumda artan olmaya devam eder. Ama baş katsayı negatifse azalan olacaktır. Aynı şey burası için de geçerli. Eğer ki a kat katsayısı pozitifse azalan olmaya devam eder ama negatifse bu sefer artanlığa geçer. Şimdi buna bakalım. Eğer ki B pozitifse yani şu pozitifse azalan diyordu ya ne olmak zorundaydı arkadaşlarım? Azalan olması için sıfırla bir aralığında olmak zorundaydı. Doğru. Eğer ki B negatifse B'nin negatif olduğu durumda azalan olmasını istiyorsak A'nın artan olması gerekiyor. Yani A'nın birden büyük olması gerekiyor ki zaten bunu da o şekilde vermiş. B sıfırdan küçükse ne olmasını bekliyorduk arkadaşlar B sıfırdan küçükse? A'nın birden büyük olmasını istiyorduk. Ki burada A kare küçüktür A demiş bakalım ne demeye çalışmış. A kare A'yı bu tarafa attım. Eksi A küçüktür sıfır. A parantezinde A eksi bir küçüktür sıfır diyorum. Bunun kökü sıfır bunun kökü bir. Hemen bir tablo oluşturdum şuraya. Artı eksi artı dedim. Bakın ne olması gerekiyordu bizim istediğimiz sıfırdan küçük yerler. Yani şurası yani diyor ki A sıfırla bir aralığındadır. E hayır biz A'nın birden büyük olmasını istiyorduk. Dolayısıyla A0 1 aralığında değildir. Bu da gitti. Doğru cevap 1-2 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Cevap D'ydi. 19. sorumuz ee, Arkadaşlarım sıcaklığı e, veren formül budur demiş. E şimdi örnek de burada bayağı detaylı bir şekilde açıklamış. Ve bu soruluyor. Şimdi formülde Boğum sayısı 14 bakın o zaman ben diyorum ki formüle bakın 4a bölü 7 idi A boğum sayısı o zaman 4 çarpı 14 bölü 7 artı logaritma 3 tabanında alan 81 kere 81 3 üzeri 4 kere 3 üzeri 4 3 üzeri 8 yapar. Şimdi 14 ile 7'yi sadeleştirdim. 2, 2 kere 4 8 yaptı artı. 8'i başa attım. 8 çarpı logaritma 3 tabanında 3 geldi. Burası da de hocam. 8 artı 8 o halde cevap 16'dır diyebiliriz. Formülde yerine yazma soruları. ÖSYM bu soruları seviyor. ÖSYM bu soruları soruyor arkadaşlar aklınıza bulunsun. Yani sınav kağıdını bir açtınız karşınıza ah nah bu kadar soru çıktı. Gözünüz korkmasın inanılmaz basit. Sadece okuyun ve anlayın. Şu metni okumanız 30 saniye bile sürmez. Emin olabilirsiniz. Çözmeniz 10 saniye bile sürmez. Evet şimdi sıra bunda. İçler dışlar yapacağız logaritma sorusu. E, logaritma a çarpı logaritma b diyorum. Eşittir. Şimdi şunları çarpacağım. 1 e, kere 1 1. Daha sonrasında logaritma a. Daha sonrasında logaritma b kere 1 logaritma b yapar. Daha sonrasında logaritma a çarpı logaritma b dedik. Her iki tarafta logaritma a çarpı logaritma b'leri görüyorsunuz. Bunları götürelim. Biri de karşıya atalım. Şunları da toparlayalım. Logaritma ne haber tabanlara eşit olduğuna göre içler çarpılır ve burası da eksi 1'e eşit olur. Bizden a çarpı b istenmişti. Bunun tabanı ne 10? 10 üzeri eksi 1 içerisine eşittir. Yani a kere b eşittir 10 üzeri eksi 1'miş. Yani a kere b 1 bölü 10'un ta kendisiymiş. Cevabımız c seçeneği olacaktı. Gençler devam ediyoruz 21 ile. Şimdi bu sayılar aşağıdaki çemberler üzerinde bulunan kutular içine her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yazılıyor. Yazılan bu sayılarla alakalı demiş. Kırmızı çember üzerine yazılanların toplamı logaritma 512'dir. Şimdi bir dakika orada dur. Dikkat ettim ki bunların hepsi 2'nin kuvveti logaritmaların içleri. Bak bu logaritma 2 zaten. Burası 2 tane logaritma 2. E bu 3 tane logaritma 2. Bu 4 tane logaritma 2'dir. Bu 5 tane logaritma 2. Bu da 6 tane logaritma 2'dir arkadaşlar. Çünkü 2 üzeri 6, 2 üzeri 5, 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 2'dir içleri. E güzel. Bunların hepsini toplarsam da mesela 21 çarpı logaritma 2 yapar. Bu da dursun kenarda. Şimdi kırmızıların üstündekiler e, neler arkadaşlar? B, C ve D. Mavilerin üstündekiler A, C, E. Sarıların üstündekiler de A, B, F. Şimdi ben bunların her birini toplarsam gençler. 2A, 2B ve 2C'nin üzerine bir de gidip e, D'yi, E'yi ve F'yi eklemem lazım. Şimdi normal şartlar altında A artı B artı C artı D artı E artı F ve diğer kısmı da A artı B artı C olarak yazacağım. Bakın şuranın ben zaten 21 çarpı logaritma 2 olduğunu bulmuştum. Şimdi A B C'nin toplamına gel geleceğiz ya ki zaten bize de bu soruluyor. Arkadaşlar logaritma 512 kırmızıların üzerindekiler yani şunların toplamı logaritma 512'ymiş. 512 2 üzeri 9'dur dolayısıyla 9 çarpı log 2'dir. Burası log 1024. 1024 2 üzeri 10'dur. Dolayısıyla burası 10 çarpı logaritma 2'dir. Ve sonrasında bu da yine logaritma 512'ymiş. Yani 9 çarpı logaritma 2 dedik. Her birini toplarsanız 28 tane logaritma 2 gelir. Demek ki şurası neymiş? 7 tane logaritma 2'ymiş. A artı B artı C'yi buldum. Cevap 7 çarpı logaritma 2. 7'yi başa atarsanız 2'nin kafasına 2 üzeri 7'den logaritma 128 olması gerektiğini görürsünüz cevabın. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. 21. soruyu çözdük. Devam ediyoruz 22 ile. 2 basamaklı bir merdiven 1 veya 2 adım atılarak 2 farklı şekilde. 3 basamaklı bir merdivense 1 veya 2 adım atılarak 3. 4 basamaklı merdiven 5, 5 basamaklı merdiven 8 adımda çıkılabiliyor. N basamaklı bir merdivende 55 farklı bir çıkılabiliyor. En kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada 2, 3, 5, 8, bir sonraki 13. Olacaktı. Çünkü 2, 3, 5, 8 gördüğünüz zaman aklınıza direkt Fibonacci gelsin. Şimdi Fibonacci'de ne yapıyorduk? İlk iki terimi 1'di. Bununla bunun toplamı 2'yi, bununla bunun toplamı 3'ü, bununla bunun toplamı 5'i, 3 ile 5'in toplamı 8'i, 5 ile 8'in toplamı 13 diye devam edecekti. Mesela bundan sonraki 21'dir, sonraki 34, sonraki 55'tir Bak bulduk 55'i de zaten. Şimdi şurası kaç basamaklı merdivendi? 2 basamaklı. Burası 3 basamaklı. 4 basamak, 5 basamak, 6, 7, 8, 9 basamaklıymış 55 farklı şekilde çıkılabilen merdiven. En basamaklı demişti. Demek ki o, o en dediğimiz sayıda 9'muş sevgili arkadaşlar. 23. soru bir dizi sorusu. Terimleri birbirinden farklı olan AN aritmetik dizisi için. Bakın aritmetik dizi diyor. <gülüyor> 3A2, A8'miş. A8'i A2 biçimde yazın. A2 artı 6R eşittir 3 tane A2 oldu. Bunu karşıya atarsanız 6 R'ye eşittir 2 tane A2 gelecektir. 2'ye i̇ki, bölerseniz de 3 r eşittir A2 olduğunu bulursunuz. Bu cepte dursun gençler. Tamam. Daha sonrasında. <gülüyor> özür dilerim. Daha sonrasında da A4 ile A6'nın toplamını vermiş 36 diye. E gençler o zaman şöyle diyelim. A4 ile A6'nın toplamı 2 tane A5 yapar biliyorsunuz. Tam ortadaki terimin 2 katı. Bu da 36'ymış. O zaman A5 kaç gelir arkadaşlar? A5 18'in ta kendisi gelir. A5'i bulduk ya. Ben A2'nin üzerine 3 tane R eklersem 18'i yani A5'i bulurum. A2 dediğimiz şey 3 tane R idi. O zaman 3R artı 3R 18. 6R 18 ise R burada 3'tür. R3 ise 3 kere 3'ten A2 9'dur. Bizden A7 isteniyor. A7 nedir? A2 artı 6R'dir. A2'nin 9 olduğunu bulduk. R de 3'tü. 3 kere 6 18 olur. 18 artı 9 da bize 27'yi verir. Nerede hata yaptığımızı inanın şu an bilmiyorum ama bakacağız. Ee, biz R'yi 3 bulduk. 6'ı R eşittir 18'den. Evet buraya kadar doğru. Bunda bir sıkıntı yok. R 3'tü. A7 sorulmuştu. Evet şurada hata yaptık. Hemen düzeltiyorum bakın. A7 dediğimiz şey A2 artı 5 R'dir arkadaşlar. 2'nin üzerine 5 eklersek 7 olur. Orada bir hatamız oldu. A2 9'du. R'de 3'dü. 3 kere 5 15. 9 artı 15 cevap 24 olur. Doğru cevap ise D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Kusura bakmayın. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. 24. soru Şuradaki çubukların uçlarına diyor. Çubuklardan farklı renkte şunlardan herhangi birisiyle boyanacaktır. Bu boyama işlemi kaç farklı biçimde yapılır diye soruluyor. Şimdi şuna bakalım mesela yeşil. Burada yeşil var yeşille boyayamayacağım. Dolayısıyla 5 farklı renkten birisi. Burayı da 5 farklı renkten birisiyle. Bakın buradaki sarı sarıyla boyayamam 5 farklı renk. Burası da 5 farklı renk. Palette siyah olmadığı için burayı istediğim 6 renkten birisiyle burayı da. Turuncu da olmadığı için burayı da 6 burayı da 6. Toplam 4 tane 5 olduğu için 5 üzeri 4 Toplam 4 tane 6 olduğu için 6 üzeri 4 Cevap bu Üstler eşit olduğu için 5 kere 6 30 üzeri 4 Bize cevabı verir diyeceğim Doğru cevap da E seçeneğinde verilmiştir Sevgili arkadaşlarım bu sorunda çözümü bu şekildeydi ÖSYM soruları da aynı bu şekilde Basit arkadaşlar Permütasyon, kombinasyon olasılık soruları Aklınızda bulunsun Kaçırmayın üzülürsünüz Şimdi binom değil aslında bu bir trinom arkadaşlar ama soru binom Yani bizim müfredatımızda binom var Trinomlar yok Binom ikili terim demek Trinom üçlü terim demek buradaki üçlü terim Ama biz binoma çevirmek zorundayız bunu Öncelikle bildiğimiz formata çevirmemiz lazım Nasıl çeviririz X kare artı 2 artı bakın A kare bölü x kare demek A bölü x'in karesi demek Yazıyorum bakın. X kare artı 2 A artı A bölü x'in karesi Şimdi bu bir tam kare olabilir mi? Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi olmuş aslında. E bakıyoruz x'ler burada giderse 2a'da zaten halihazırda hazırda geliyor. Demek ki aslına bakarsanız bu x artı a bölü x'in parantez karesiymiş gençler. Şu a 9 gibi oldu onu bir daha a diye yazalım şöyle. Evet şimdi oldu mu binom? da dördüncü kuvveti var burada unutmayın onu. Hem ikinci hem dördüncü kuvveti varsa aslına bakarsanız x artı a bölü x'in de sekizinci kuvveti olacaktır. Artık soruyu buna göre çözeceğiz. Sabit terim 1120 ymiş. Sabit terimi elde edebilmek için şu 8'i öyle güzel parçalamamız lazım ki bakın x üzeri 4 ve şuradaki x üzeri eksi 1'in dördüncü kuvveti dersek x üzeri 4 ile x üzeri eksi 4'ün çarpımı x üzeri 0 olduğu için x terim kalmaz ve sabit terimi buluruz. Demek ki dördüncü kuvvetini alacağız. O halde başlıyorum çözüm yapmaya 8'in dörtlüsü çarpı x'in 4. kuvveti çarpı a bölü x'in dördüncü kuvveti dedim. Bu da bize 8'in 4lüsü önce onu bulalım 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 2 kere 3 6 4'e de böldüm şu şekilde ve 70 geldi. Bakın 70 çarpı x üzeri 4 çarpı x üzeri x 4 çarpı a üzeri 4 şurası zaten 1 olması gerektiğini söylemiştik. 70 çarpı a üzeri 4 bize neyi veriyormuş arkadaşlarım? 1120'yi. 1120. Sıfırları götürdüm. 112'yi 7'ye böleceğim. a üzeri 4 ne gelir? 16. O zaman a kaçtır arkadaşlar? 2. Pekala. a pozitifti. Eksi 2'yi kabul etmedim o yüzden. a'nın 2 olması gerektiğini bulduk. Şuraya yazdım. b dediği şey de x kareli terimin katsayısıymış sayısıymış. Şimdi gelin bir de bunu bulalım x kareli terimin katsayısını bulabilmek için ben şurada birincisinin 5. kuvvetini bunun da 3. kuvvetini alırsam x üzeri 5 bölü x küp gelir. Bu da bize x kareli terimi gelir. Yani birincisinin 5. kuvvetini alacakmışım. O halde 8'in 5. kuvvetini almam için x'in e, 5. kuvvetini almam için 8'in üçlüsüyle başlıyorum. 8'in üçlüsü çarpı 2 üzeri 5 çarpı a/x'in bölü e, direkt şu 3. kuvveti olacak. Şimdi gençler Şurayı şöyle yazalım. 8'in üçlüsü kaçtır? 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel'den 56'dır. 8 kere 7 çarpı x üzeri 5 çarpı a'nın küpü çarpı 1 bölü x'in küpü. Bakın x küple x üzeri 5 sadeleşirse burada x kare kalır. x kare terimin katsayısı b'ydi unutmayın. 56 çarpı a küpmüş. a dediğimiz şey neydi? 2'ydi. 2'nin küpü 8'dir. 56 kere de bize 448'i verir. Yani b de buymuş. Burası da 448 toplarsanız 450 gelir doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. 26. sorumuz son sorumuz 26'dan sonraki soruları yani trigonometriden itibaren geometri soruları sevgili arkadaşlarım Kenan ile Geometri YouTube kanalında Kenan Karayla Hocanız sizleri çözüyor aklınızda bulunsun. Benden de selam söyleyin Kenan Hocaya. ABC dik üçgen. AB, AC'ye dik ve ACB açısı 30, 30, 60, 90 üçgeniymiş. Yukarıda verilen ABC üçgensel bölgesinden rastgele bir P noktası seçiliyor. PC eksi PB'nin sıfırdan daha küçük veya eşit olma olasılığı. Yani bu ne demek? P seçilen P noktasının C'ye B'den daha yakın olma olasılığı soruluyor. Şimdi şurası 60 diye arkadaşlar şu kısım. Ben bunu şu şekilde 30-30 diye parçalamak istiyorum. Varsayalım ki şu şekilde parçaladık. Şurası 30 artık ve burası da 30. 30-90 bak burası ne olur 60. Şimdi şurası 120 idi. Bunu da arkadaşlarım artık 30-30 ikiz kenar üçgen olduğu için ikiz kenar üçgen olduğu için bu şu şekilde aşağı doğru indirdim. Dik indirdim. 30-30 bak burası 60 oldu. Burası 60 oldu. Bak şimdi e, şurada şununla şu birbirine eşit. Burasıyla burası birbirine eşit. E bununla da ikiz kenar olduğu için dik indirdik. Burası da hani ikiz kenarda dik indirirsen karşı kenarı iki eşit parçaya bölüyordu. E bunların hepsi eş üçgen oluştu. Yani buranın alanı A ise buranın alanı da A, buranın alanı da A'dır. Şimdi gençler, benim bu üçgen üzerinden seçtiğim herhangi bir noktanın C noktasına olan uzaklığının, B noktasına olan uzaklığından daha küçük olması, yani C'ye daha yakın olması için tabii ki de işte sadece ama sadece bu seçimi benim şu bölgeden yapmam gerekiyor arkadaşlarım. Bu bölgeden seçilen her nokta C'ye, B'den daha yakındır diyebiliriz. O halde tüm bölgeler 3a hemen şunla yazalım. Tüm bölgeler 3a istenen bölge a olduğu için cevabımız 1/3'ün ta kendisi olacaktır. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. Evet, böylelikle 12. denemeyi de bitirdik. 13, 14 ve 15. denemeler kaldı. O denemelerde görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.